Herkese merhaba. İstanbul'dan Tolga Özbek. Londra Farmbrow'dan Özgür Ekşi. Özgür merhaba. Merhaba Tolga. Ee, Avrupa'nın ee. ikinci büyük havacılık fuarı birinci Paris, ikinci Farmbrow ve bu yıl Farmbrow'da tabiri caizse Türk şirketlerinin çok büyük böyle bir gövde gösterisi var. Başta da Türk Havacılık ve Uzay Sanayi. Özgür 17 Türk şirketi var. Ee, Farmbrow'da Gerçekten böyle bir Türk rüzgarı esiyor mu? Neler var? Senden biraz bilgi alalım. Şimdi e, TUSAR, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin büyük bir e, şanesi var. Ki e, bu şale bir de e, İngilizlerin en önemli firması B.A. Systems'ın hemen yanında, yan yana. Evet. Buradan oraya geçmek 100 metre, 50 metre. E, Havelsan, Roketsan, Keyi, İlk başta aklıma gelenler. Ee, bir, 17 e, şirketi şey, hemen saymak kolay değil. O, Saha e da var galiba. Saha Expo var doğru. Savunma ve Havacılık İhracatçılar bir etki e, şeyi var, kampanyası var. Onunla geldi pek çok firma. E, dördüncü holde e, oldukça e, etkileyici bir e, Türk etkinliğinde, Türk varlığından söz edebiliriz. Ayrıca Burada da TUSAŞ'ın standı, stand demek yanlış oldu, şalesi var. Şalesi. Şalesinde, yani işte, işte neler varsayalım, şöyle Gökbey, aslında neler varsayalımın öncesinde şöyle söyleyeyim, şu anda ben 36 derece gölgede ve ben MMU'nun gölgesi altındayım aslında. Gökbe Muarebi'nin kanatlarının altındasın, ben hemen izleyicilerimize bir parantez açayım. İstanbul'da hava gayet güzel. Ben e, dün İzmir'den geldim. İzmir'de de kuru biraz esiyor falan ama sıcaktan Luton'daki havalimanının pisti eridi, uçuşlar durdu Londra herhalde tarihin en sıcak günleriyle. Biraz da biz e, Türkiye olarak o fırının azıcık e, kapağını açtık galiba. Şöyle bir telefonunla bir gezdirelim mi e, Ge izleyicilerimizi? Gezdireceğim. Gezdireceğim. Şimdi ee, şey de söyledim, Luton gene bir yolcu havaalanı. Ee, kraliyet Hava Kuvvetlerine ait bir hava üstünde de pistin elde edilir bilgisidin vardı. Yani askeri uçaklar da uçamıyorlar, inecek yerleri yok, kalkacak kalkarlarsa. Şimdi şeyin bölgesinden çıktım, MMO'nun bölgesinden çıktım. Şöyle arkada görülüyordur, kanatlarının altındaydım gerçekten. Şöyle arkada Aksungur'u görüyorum. Ee, şu anda Hürjet'in ee, eğitim uçağı modelini kırmızı-beyaz renkleriyle ilk defa görüyoruz. Ee, biliyorsunuz birkaç gün önce bu uçak e, yeni renklerine boyandı. Onun yanında Ankara'dan Londra'ya uçarak gelen Türk kuşu görüyorsunuz. Solunda Aksungur İHA Ankara'nın iki motorlu versiyonu Aksungur İHA Sağ, sağ kanadının altında denizaltı savunma harbi e, anti submarine warfare için sonobol var o takılmış durumda. Eee uzaktan görüyorsunuz şimdi. Biraz evvel kanatlarının altındaydım. E, sol tarafta Anka İHA var. Anka İHA'nın sağ kanadının altında turuncu renkli İHA Şimşek. E, normalde bu e, Şimşek İHA drone hedef uçak olarak kullanılıyordu. Şimdi dolanan mühimmat, loitering munition olarak kullanılan bir versiyon üzerinde çalışıyor. Tayyip, TUSAŞ sol kanadının altında ama artık ben burada e, gidersem yayın yapamayacağım için gösteremiyorum. E, süpersonik, ses üstü hızlara uçmak, ulaşmak üzere ula e, üzerinde çalışılan daha ince bir e, İHA var ve karşınızda da Gökbey var. Milli Muharip başta olmak üzere yabancı basının e, gazeteci arkadaşlarımızın ilgisi nasıl? Söyleyeyim, önce şunu söyleyeyim. Kamerayı ana tarafa çevirince sıcakta telefon çok ısındı için telefon kapandı. Yani sıcağının evet. durumunu biraz daha iyi için bir, bir imkan. E, Temel Bey, Sayın Temel Kotil sabahleyin bir basın toplantısı düzenledi. E, şimdi burada Yüzlerce firma e, toplantı yapıyor, e, ürün sergiliyor. Yani bir basını çekme konusunda aslında bir öncelikle rekabet var. Önce bunu bir altını çizmemiz lazım. Yani ben bir toplantı yapıyorum dediğin zaman gazeteciler, o hadi gidelim biz sana demiyorlar. Bir, bunu bilmemiz lazım. İki, küçük bir odada İngiltere şartlarında hiç beklenmedik bir iklim şartlarında çok sıcak bir ortamda bir toplantı yapıldı ve o toplantıya İngiliz Uluslararası Havacılık Savunma dergilerinin, yayın organlarının en bilinen muhabirleri, insanları geldi, katıldı. Yaklaşık bir yarım saat... Şey... Toplantı. Sıcak bir ortamda yapılan bir basın toplantısıyla çok ciddi bir katılım var çok merak ediyorlar gerçekten ilgiyle geldiler ilgiyle takip ettiler ve toplantıda bir açıklama da yapılmadı toplantı baştan soru cevapla başladı soru cevapla bitti bütün toplantı gazetecilerin soruları Temel Bey'in yanıtıyla gitti ve e, Temel bir, bir başka toplantısı olmasaydı daha da devam ederdi. E, bu anlamda e, şunu da söyleyebilirim sorulardan. Son derece yakından takip ediyorlar. Yani e, uçağınız ne durumdadır, hangi konumdayız değil, motor nasıl olacak, finansmanı nasıl yapacaksınız, hangi iş gücünü kullanacaksınız, kiminle çalışacaksınız, nasıl çalışacaksınız her şeyi sormaya çalıştılar. Yabancı basın yakından takip ediyor diyebiliriz. Sosyal medyadan yapılan paylaşımlarda e, İngilizlerin e, İsveç'te ile birlikte yaptıkları Tempest uçağının bir modeli sergilendi. Ve bu model bizim Milli Muharip'le çok benzeşti. E, bununla ilgili böyle bir yorum, bir şey yapabilir misin? Nasıl bir bakış var bununla ilgili? Şöyle, şimdi bir öncelikle söyleyeyim. Biraz evvel söylemiştim 100 metre uzakta B.A. Systems, Tempest'in tasarlandığı yer. Oraya gittim bugün uçak modelinde yerinde görme imkanım oldu. Yani sosyal medyada yer alan fotoğrafı ben kendi gözlerimle de gördüm. Ee, biraz daha altında bir e, şişkinlik var uçağın. Bu da CFX e, MMU olmadığını hemen anlayabiliriz. Uzun zamandır bakan dikkatli bir göz. Ama aslında bu çok da önemli mi? E, zaten yapılan işin, yani burada yapılan MMU e, tasarımının Skelth teknolojiye uygun bir tasarım olduğunun bir doğrulaması oluyor. Bütün uçakların bu anlamda MMU e, Skelth bir teknoloji aradığımız zaman hepsinin aynı forma benzemesi çok olağan. Hiç de şaşırtıcı değil. Bugün bir e, F-22 ile F-35 uçağına e, hava alıklarına bakmazsanız e, önden bakarsanız, arkadan değil, arkadan çift motoru göreceksiniz. Önden bakarsanız bu F-22 mi, F-35 mi anlamınız çok mümkün değil ee, O anlamda evet benziyor bu, çok benziyor. Ama çok benziyor diye bunun üstünde durmak çok önemli mi? Hayır bence sadece e, bizim tasarımımızın doğru bir tasarım olduğunu anlatan iyi bir örnek. Ben bir de şu parantezi açayım izleyicilerimiz için işte ya bu uçaklar çok benziyor kim kimden kopyaladı gibi böyle e, çözemediğimiz artık milyon kere anlattığımız konular var e, Siz bir kanadı bir santim kısa yaparsanız gövdeyi bir santim uzun yaparsanız tamamen başka çok bir şey tasarım var. haline geliyor ve tamamen o hesaplamalar tasarımla her şey değişiyor e, Özgün bir mühendislik ortaya koymanız gerekiyor bir santim bir şey olduğu zaman uçağın ağırlığı değişecek Kanad'ın e, alanı Değişecek. kanadın alanı değişiyor demek, kaldırma gücü değişir demek. Menzili değişir, kaldırma gücü değişir, maksimum take off'u değişir. Değişim değişim. Yani sonu yok onun. Ee, çok şey. Fatsma e, çıkartmak için yapılmış bir şey. Bir şey. Yaklaşım diye görüyor Ben e, yıllar önce e, bir katıldığım farmroda T129 atak ilk gösterisini yapmıştı. Ben onur duymuştum. Ee, aynı zamanda bir sonraki yılda Paris Airshow'da da Hürkuş ilk gösterisini yapmıştı. Bu yıl e, Tusaş hem Hürkuş'u uçuruyor hem T29 atağı uçuruyor. Ee, yani hani gerçekten bu onur verici, gurur verici tasarımlar. Gösteriler nasıldı peki? İkisi bir defa arka arkaya uçtu. Bu bir e, kafada akılda kalmak için daha da güzel bir şey. Yani bir defa başlıyorsun. Önce işte P-129 e, uçuyor, arkasından hür kuş uçuyor, bu da çok güzel. Gösteriler, e, şimdi tabi bu gösterinin en şey tarafı, e, F-35, en bilinen şey yapılan e, ki B30, B modeli havada e, hover yapabilen modeli gösteri yapıyor. Onun dışında çok fazla gösteri yapan da yok. Aslında belki fuarlara ilişkin bir tespitte bulunmak lazım. Covid sonrasında böyle e, havacılık gibi çok pahalı bir e, şeyde eğer shop, havacılık buharında e, firmalar daha çok yerde kalmayı tercih etmişler. Bir de bu kadar sıcakta e, insanlar e, çok da dışarıya çıkmak istemiyor. O yüzden e, az gösteri var. Gösteri olduğu zaman insanlar çıkıyor sonra hemen içeriye giriyorlar. E, yolcu uçaklarının gösterileri evet. oldu, onun dışında da e, çok az askeri uçak, askeri hava platformu gösterisi evet. oldu. Onların da aslında bir anlamda çoğunluğunu TÜSAŞ yapmış oldu. İki uçakla birden yapar iki hava platformuyla yaparak. Şimdi ben tekrar konuyu İHA'ya pazarına getireceğim. Malum Türkiye'ye çok sıkıntı çıkartan örneğin ıı Kanada. Bir bakıyoruz bugün Ukrayna için yardım topluyor. Yardım toplayalım, TB2 alalım. Böyle bir drone diplomasisi durumlarımız var. Peki bu Ukrayna Savaşı'nda birçok Türk savunma ürünü kullanılıyor bir taraftan ama küçük ama büyük. Burayla ilgili Türk şirketlerine bakış nasıl İngiltere'de? Bir de onu sormak isterim sana. Tabii arada Kanada'nın bilmiyordum. Ben burada haberim olmadı Kanada'nın böyle bir televizyinde bulunduğunda. Şey ilgisi olduğunda ee, ilginçten yani, ambargo uygula ama ondan sonra ürünü almak işte ee, şöyle bir şey e, TUSAŞ kesinlikle herkes çok iyi biliyor ama herkes aynı zamanda TB2'yi Türk İHA e, sistemlerini çok iyi tanıyor ve biliyor farkındalar yani e, aslında şöyle bir şey doğmuş denilebilir bence e, insanlar e, taktik, male, pek çok İHA'yı biliyorlar. Kızıl Elma'yı biliyorlar. Ve eskiden e, sen de buraya geldiğin için bilirsin. Aslında Türk Havacılığı dendiği zaman böyle çok da önemseyerek bakmazlardı. Şimdi sen ne diyorsun? Konu nedir? Nereye gidiyor? Yeni hedefin nedir? Ne yapmak istiyor bu Türkler? Bir sonraki amaç nedir? Biraz merak, biraz kıskançlık biraz Ön ama şimdi bir şey söylediğin zaman özellikle iyi hak ederek önlem almak isteyerek ama kesinlikle kulak kesilerek dinliyorlar çok dikkatli bir şekilde dinliyorlar burada e, havacılık konusunda e, İHA'da yani hava fuarında İHA deyince insanların aklına gelen ilk ülkelerden biri e, ilk üç ülkeden biri eminim Türkiye Özgür, bağlantı çok kötü. Gidip gidip geliyoruz. Çok kısa bir şekilde bunları aldık. Çok çok teşekkürler anlattıkların için. Umarım Türkiye'ye bu fuar yeni yeni ihracat kapıları, yeni yeni müşteriler getirir. Çünkü ortalık karışık malum ve en önemli ihraç kalemi ülkelerin savunma sanayi ürünleri oldu. Çok teşekkürler Özgür. Sıcakta sana kolay gelsin diyorum. İyi fuarlar. Teşekkürler